Bu videoda size toplama yapmanın başka bir yöntemini göstereceğim. Aslına bakarsanız ben bu yöntemi oldukça sık kullanıyorum. İtiraf etmeliyim ki özellikle kağıt kalem ya da hesap makinesi kullanmadan toplama işlemini kafadan yapmam gerektiğinde hep böyle yaparım. Merak mı ettiniz? Şimdi size anlatacağım. Evet, diyelim ki 5 ile 68'i toplamak istiyoruz. Bu işlemi nasıl yapacağımızı daha önce de görmüştük. Yani, şu an size göstereceğim yöntem, bu işlemi yapmanın tek yöntemi değil. Bu yöntem, az önce de söylediğim gibi, kafanızdan işlem yapmanız gerektiğinde çok işinize yarayacak. 68 gibi bir sayı gördüğümde, aklımdan geçen ilk şey, bu sayıya 2 eklersem, 70 elde ederim olur. O halde, 5'i 2 artı 3 olarak düşünürsem, 2 ile 68'i toplarsam, ve daha sonra bulduğum bu toplama geri kalan 3'ü eklesem ne olur? Ne dersiniz? Bence denemeye değer. 5'i parçalayarak başlayalım. 5'i 3 artı 2 olarak yazıyorum. 5'i bu şekilde parçalamamın tek sebebi, 2 ile 68'i toplayabilmek ve 70 elde edebilmek. Evet, 5'i parantez içinde 3 artı 2 olarak yazıyorum. Buna da 68 ekleyeceğiz. Unutmayın, 5'i bu şekilde parçalamamızın sebebi, 68'i 70 yapmamıza yarayacak sayıyı, yani 2'yi ortaya çıkarmak. Şimdi ise bu toplama işlemini yeniden yazmam gerekiyor. 3 artı 2 artı 68. Parantez işaretlerini buraya koyarak, önce 68 ile 2'yi toplayacağımı göstermek istiyorum. Evet, 2 artı 68, 70 eder. 3 hala burada. O halde geriye 3 artı 70 kalır. 3 artı 70 ise 73 eder. İşlemi bu şekilde yaparak çok zaman kaybettiğimizi düşünebilirsiniz. Ya da kafanızdan yapacağınız işlemlerde nasıl düşünmeniz gerektiğini anlamak için kullanmalısınız. Yani böyle bir işlem gördüğünüzde aynen şu şekilde düşünmelisiniz. 5 artı 68, 68'e 2 eklersem 70 elde ederim. 5'i ise 3 artı 2 olarak düşünebilirim. 2 ile 68'i toplayıp 70 elde ettim, geriye 3 kaldı. 70'e 3 eklersem de, sonucu 73 olarak bulurum. Başka bir yöntemse, sayı doğrusu kullanmak olabilir. Gelin bir sayı doğrusu çizelim. İşte, bir sayı doğrusu ve bunlar da sayıları gösteren çizgiler olsun. Evet, bu çizgi 68'i göstersin. Burası da 70 olsun. Şimdi de 5 ile toplayacağız. 5'ten önce, gelin 2 ekleyelim ne dersiniz? Önce 2 eklersem, 70'e gelirim. Evet, artı 2 bizi 70'e getirir. Bakın burada da yaptığım şey aslında bu. 2 ekleyerek 70'e gelmek. Daha sonra da 5 ile toplamak istediğimiz için geriye kalan 3'ü eklemem gerekiyor. Öyle değil mi? 3 daha ekliyorum ve 70 artı 3 işleminin sonucunu 73 olarak buluyorum. Evet, umarım bu videoda gösterdiğim yöntemi yararlı bulur ve kullanırsınız. Benim çok işime yarıyor.